Evet, nerede kalmıştık, nerede kalmıştık, nerede kalmıştık? Fen bilimleri maketim hakkında size bahsetmiştim arkadaşlar. Neden bahsetmiştik? Peki, güneşin katmanlarından bahsetmiştik. Güneş lekelerinden bahsetmiştik, yani soğuk olan kısımları. Dünya katmanlarından, ayın iki arka yüzü. Ve... Evet, bunlardan bahsetmiştik. Ve şimdi arkadaşlar, bu videonun ikinci bölümünde geldi. Evet, yani bu sefer, geçen seferki gibi aynı şeylerden bahsetmeyeceğim. 5 dakika önce çektim video. 5 dakika sonra da bunu yayılıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, şimdi ay, ilk önce aydan başlamıştık. Ay'ın ne türü özellikleri var? Evet arkadaşlar şimdi burada ay ve dünya konumuz tabi güneş de var içinde. Arkadaşlar burada ay'ın evreleri 2. Ay dünyanın etrafında bir tam dönüşünü toplam 27 pardon 27 günde tam var. Yani ay dünyanın etrafında bir tam dönüşünü 27 günde tamamlar arkadaşlar. Ve dünya kendi etrafında bir dolanma hareketini 365 günde tamamlıyor. 365 gün 6 saat arkadaşlar. Ve ay ise kendi etrafında dolanma hareketini 25 günde tamamlıyor arkadaşlar. Çarpıyor direkt. Şimdi güneş. Güneş ise dünyanın etrafında dönüyor arkadaşlar. Güneş ise dünyanın etrafında bir tam turunu 28 günde tamamlar arkadaşlar. Dünya da Güneş'in etrafında dönme değil, dolanma hareketi yapıyor arkadaşlar. Dünya Güneş'in etrafında dolanma hareketini toplam 30 günde tamamlıyor. Nedense arkadaşlar yani benim de bilmediğim bir ceva Dünya kendi etrafında dolanma hareketini 365 günde tanımlıyorsun. Güneş etrafındaki dolanma hareketini neden 30 günde tamamlıyor Onu da anladım ama yani bu videoyu için bayağı araştırdım. Sonra arkadaşlar size ayın evrelerini sayıyorum. Şimdi bu ay nasıl gözüküyor? Bir saniye şöyle nasıl gözüküyor bu ay? Dolunay evresinde değil mi? Yani dolunay evresinde bembeyaz gözüküyor. Zaten biz dünyadan ayı biliyorsunuz ki aydınlık görüyoruz. Bu dolunay evresi olmuş oluyor. Bu aydınlık bembeyaz tarafı. Ve ayın arka yüzleri de bunlar arkadaşlar. Bir yüzü aydınlık dediğim gibi bir yüzü de karanlık. Bunları daha önceki bölümde söylemiştik. Ve arkadaşlar. Ayın 5 tane ana evresi vardır. Birincisi hilal. İkincisi yarım ay. Üçüncüsü şişkin ay. Dördüncüsü ilk dördün bu oluyor. Beşincisi de son dördün arkadaşlar. Görüntüsü olmamız gibi. Şimdi ben bunu çevirdiğim zaman bu şekilde hilal gibi gözüküyor değil mi? Hilal C şeklindedir arkadaşlar. Yani C şeklinde bir aydır. Yarım ay gibi düşünün bunu. Bölünmüş ay. Bakın çok az beyaz çok az beyaz C gibi yani C şeklinde Neredeyse tamamı siyah Çok az beyaz Bu hilal oluyor arkadaşlar Ama şişkin ay daha değişik Şişkin ay ters bir C Yani şimdi Hilal bu tarafa doğru Şişkin ay da bu tarafa doğru arkadaşlar Bu şekilde Bunlara bakmayın burada bu ay Arkadaşlar bu şişkin ay. Bu şişkin ay oluyor. Arkadaşlar. Bu da ara evre. Yani ana evre değil. Ara. Ara evre. Yeni ay arkadaşlar. Yeni ay simsiye oluyor. Yani hiç aydınlık değil. Bu da ara evrelerden birisi. Arkadaşlar. Zaten bunu da e, söylemiştim size beyaz olan kısmı da dolunay oluyor arkadaşlar. Şöyle. Ve arkadaşlar son olarak bu da yarım ay. Görmüş olduğunuz gibi. Ve arkadaşlar ay hakkında son bir şey daha söyleyeceğim. Ee, ayda dağlar bulunur arkadaşlar. Yani derin derin dağlar bulunur. Kraterlerin yanında. Ve arkadaşlar ayda hava olayları yaşanmaz. Yani belki bunu bazılarınız biliyordur. Ay'a ilk ayak basan kişi Neil Armstrong. Onun ayak izi hala duruyor arkadaşlar. Hani yağmur yağsa falan tamam bozulur o ayak izi. Böyleyken bozulur. Ama arkadaşlar ayda yer çekimi yok. Yani hiçbir şey yok. Sadece dağlar var o kadar. Bir de kraterler yani çukurlar. O kadar. Yani ayda bazı tür hava olayları ya da yağmur olayları yaşanmadığı için bu sebep meydana gelmez arkadaşlar. Ve şu anda o ayak hala orada duruyor. Kaç senelik olmasına rağmen. Evet arkadaşlar bunun 3. E, bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.